break around budur işte. What <gülüyor> Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Night City'de, Cyberpunk 2077'de görevimize devam edeceğiz. Bakalım en son biraz e, kötü bir yerde kestik. E, ancak videoları çok uzun tutmak istemedim. Bugün ise nereye kadar ilerleyeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Öyleyse oyuna geçelim. Arayalım, e, arama nasıl yapılıyordu... Oop. Cevapla. Bilgi için teşekkürler. Mesajları aç. Şimdi... Ee, şu görev listemi tekrardan değiştiremiyor muyum? Şöyle yapayım. Burcumuzu ödememiz lazım. Malastrom'a gir. Jackie ile buluş. Tamamdır. Cek'i kim bilir neredesine? ha? Abi cidden yürüyerek mi gideceğim onca yolu? Arkadaşlar göreve gitmeden öncesinde bir ıı, şu kadını aramak istedim. T'ye basalım hemen buradan. Aradı Stout here. Start by telling me how you got this number. No more than your number. Or you misplaced the convoy. You shut him up. Ne yapıyorsunuz orada? Oluşup konuşuşurken gözükalım hadi sen. Transport fuckups toxic for you. I know. So listen carefully. Abi yere giderken farklı bir görev aldık. Keşke GTA'daki gibi <gülüyor> arabayı yok edip ama ben neden? Of. Neyse ki harita mükemmel tasarlanmış ya. Yanlış gitsem bile telafi edebiliyorum arkadaşlar. Şuraya bak. Ah, neyse. Uzakta da değilmiş. Bu güzel oldu. Evet, konuşalım. Tokalaş. Lan. Lan. Hey hey. Meredith, shut your trap. I'm fucking thing ready. Boss. Now answer my questions. Honestly, for Are you here alone? Saint evet yalnızım. You're angels with 50 caliber snipes aimed at your skull. You don't let me go. Your dogs will have to glue you back together. He's lying. Try that again and it's 2 million volts. Got it? <laughs> <laughs> Do a sweep now. didn't tell on the convoy got no ties to militec none so how the fuck do you know so much come on all corps use the same playbook i know the game inside out listen i know adam bizi şey yapıyor <gülüyor> i can help you just want a favor in return <gülüyor> i told you i fucking told you i'm not the mole Christ. Ay abi çok bir anda patladı olaylar. Sen bilgi istiyorsun ben robot anlaşması en başından sen yok konu. need a flathead mod. Guys who ripped you <gülüyor> off have it. Promise me that tamam. bot. I'll point the finger. Ay çok da hareket edemiyoruz şu anda baktırtmıyorlar. Ee, sastırdıdı... That the kind of they teach at Chip spiked with a virus clearly. That is true. Something Ah, şirketçi olmak güzelmiş Ay bir dakika görevden göreve uçtuk. Bulacağım bazı çiplerde veri şifreleme yöntemleriyle gizlenmiş bilgiler yer alıyor olacak. Bir çipin şifresini çözmek için ilk olarak ya anda gelen bildirimi kullanarak aç ya da sonrasında ona müdahil e, menüde günlük altına çipler sekmesinde bul. Ardından güvenli yıkır seçeneğiyle çipin içinde yatan gizemi açığa çıkar. And I'll be seeing you real soon. Oh, şerefsizlere bak ya anında yere serdiler ha. Ay. Bu bizim araba mı? Aaa, bizim araba. Harika. Evet arkadaşlar, virüslü bir çipimiz var. Bunu temizlememiz gerekecek. Şimdi, hemen şöyle menümüze girelim. SC'ye basalım, çipler diyelim. Oo, güvenliği kır. Şimdi, ee, bu... Oyunun kısmı biraz karışık gelebilir arkadaşlar ama aslında oldukça basit. Burada iki tane e, yazımız var. Biri kötü amaçlı yazılımı ortadan kaldır. Yani şu sıradaki koplar. Diğeri de veri madeni kötü amaçlı yazılımı kopyala. E, yani bunu da yaparsak aynı zamanda şu virüsü de kendimizi elde etmiş olacağız gibi duruyor. Şimdi... Ee, bu kodlardan ikisinden birinden başlayabiliriz Yalnız bunu yaptığımızda bu yarım kalıyor Ben bunu birkaç defa denedim Lan nasıl yapıyoruz diye kafayı yedim oynarken <gülüyor> Mantığını daha tam anlayamamıştım Ancak anladım Ben e, alttaki satırdan başlayacağım İlk önce bunu kopyalayalım ki Sonra da virüsü ortadan kaldıralım Şimdi ilkimiz de BD. BD'den başlayacağız Tekrar bir BD'ye gitmemiz gerekecek Yani buraya Sonrasından bize FF isteyecek FF'den ise 55'e gitmemizi isteyecek ve buradan da 1C'ye. 1C'den de E9'a bağlamamız için buradaki 1C'yi seçmemiz gerekiyor ki hepsini halledebilelim gördüğünüz gibi. Yetkisiz erişim kesinlikle yasaklanmıştır diyor. Neyse biz virüsümüzü hallettik. Artık virüs temiz ve kendi virüsümüz de ortada arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla aracımızı sürebiliriz. Ya hay! Arkadaşlar ne kadar kötü araba kullandığımı belirtmenize gerek yok zaten biliyorum. <gülüyor> Evet kötü kullanmayasına, kötü kullanıyorum. Vah oh, ışık gözümüzü aldı. Aa, buradan dönmemiz lazımmış diğerleri gibi. Dönüşleri bazen fazla keskin yapıyorum o dikkatimi çekti bir tek. Şuradaki araba tozbağı gibi gidiyor ya Bu ne birader seni Sollu A A A A Ayy Yeni geçtik iyi mi? Ooooop <gülüyor> Night City'nin sokaklarında geziyoruz abiler en azından Bu da bir şey şimdi Jackie ile buluşacağız. Jackie abimiz bizi güzelce bir söylecek. Adamı iki saattir bekletiyoruz. 120 sürdü bir de. Ah, there you are. Let me hear beklettim <gülüyor> mi? <gülüyor> Been waiting long. Ay, araçları şey yapmışız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> They're familiar, you know? together before e Geçersin o kadar da değil. Geçse de. Dex already paid the for the Thing is, tabii sure well, <Gülüyor> <and me>, <Gülüyor> ki de satın almayacağız the bill for the bot there's a lot of scratch to toss away get it jack bir Bana biraz zaman ver. Hadi bakalım. on tamam, Sonrasında da abiler Like any other, right? Now take the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. They know what they want, how they get it, and what pisses them the fuck off. With Maelstrom, you just never know. Hmm. Go on, let them know we're here. Evet bastık geldik biz açın kapıyı açın kapıyı da ben <gülüyor> daha zagsiz arkadaşlar ay taretler varmış ya. Adamaklı, Adamaklı. <gülüyor> Lehim alalım. Abi gittiğimiz yeri de şey yapıyoruz, Lootluyoruz Kalp atış saniyede yüz. Bu ne? A ben bunların bu arada hepsini kullanırım abi. Yok gittiğiniz iş yerine eee şudur budur abi ben notlarım yani hiç sıkıntı yok <gülüyor> benim için. There's oh, no insecurity like this in a child factory. Gear from the jet convoy got be must have been all over it like maggots on dead meat. o kıyafete bak. Bu arada bu aldığımız çiplerle ilgili bir şeyler vardı. Bir şöyle bir okuyalım. S siber psikozun çaresi S siber Siber psikozun yanlış söyledim arkadaşlar. Çaresi var mı bu sorunun? Tek bir cevabı yok. Yalnızca birkaç yıl önce sözüm ana beyin dansı terapisi çaresi olmayan hastaları iyileştirmek amacıyla ülke çapında yaygın olarak kullanılıyordu. Hasta özel bir sedyeye oturtulur ve bütün implantı devre dışı bırakan özel bir cihaza bağlanırdı. Daha sonra ele, e, elektrotlara bağlanan hasta koma benzeri bir beyin dansı seansına sokulurdu. Bu tedaviye ilaçlar, beyin cerrahisi ve kaçınma terapisi izlerdi. Bu tedavi sürecinin tamamındaki amaç hastanın nöral bağlantılarını bölerek tekrar bağlanmaktı. Böylece siber psycho topluma geri kazandırılabilirdi. Terapi sona erdiğinde hastada hiçbir siber psikoz e, semptomuna rastlanmaz ancak hastanın kişiliği de yetip gitmiş olurdu. Endişelenmeyin. Artık daha farklı yöntemler kullanılıyor. En azından bize söylenen bu. Me, çok da şey bir bilgi elde etmemişiz arkadaşlar. Bu arada küfür etmediğimize seminan umarım bir tek ben değilimdir. Teneke kutu tavacı alpemizi de lootladık. <gülüyor> Sevindim güzel, nice. Jill B. Ya kafa için geldik. Royce nerede? Here to see Royce. We got biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You deal with me. You got a bot. Model mt 0 d 12 2 Called the Flathead. And? The hell you care? The guy I represent already paid brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah. You talk to me. Name's TomTom. I'll count you. E Allah'ım 3. 5. sınıf insanlarla konuşuyoruz abi. Abimiz nerede ha? Güzel. Well, ya, ass lütfen, lütfen. Jack, sit down. This ain't gonna end well. But shit. Well. Thanks. I'm good. Bir samuray asayiş başı bir şeyler çekmez. Oh, Princess Mercedes dalga geçiyor. Lava'a bak. Type actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. And watch this. Fully integrated link two. So when the spider starts crawling up walls, dangling ceilings. Mm -hmm. Could lose your lunch. So what you say? A little. A second. Three. Secret. Brick got it. I para, para veredim yani. Brick new deal. de <gülüyor> profesyonellik budur işte. Relax. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Robot <falan> <gülüyor> lazım. <gülüyor> Bak o silah bana doğrultmaya devam edersen kötü şeyler olacak beyefendi. Dexter Deshawn. that's who. Dexter Deshawn. the Lord ass who punching animal of Pacifica. Oh <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Consider my offer now. Basamadık ya. I don't wait. Use the cred. Hell, I'll even toss in some infos a friendly bonus. Militech's onto you. They're close. Like hey, what? Credchip was spiked with a virus. Don't worry. I wiped it. Check it. <gülüyor> o kadar batıracağız motoracağız arkadaşlar. Evet, abimiz oturmaktan <gülüyor> alışamadı. Görebiliyorum bunu. Yeah, Ay Adamın yüze bak yarısı yok Abi böyle bir ameliyata neden girmek istedin ki sen Melastron'la konuş bu bir yüze Ben <gülüyor> Bu da umarım oyunun ilerisinde şu adamı indirebiliyorsunuzdur. <gülüyor> Ay. Liff get Bizim abimiz nerede? the production line. Flip it on. Ulan otomatik ateş ediyor. Oyunun enteresan bir bug'ı arkadaşlar. lan nan biri bir yerlerde feci bir şeyler sıktı. Yalnız oyunun tabancası baga girdi biraz önce. Çıkardığım gibi kendi kendine ateş etmeye başladı. O yüzden katanaya geçtim. Yoksa böyle bir ortamda katana biraz saçma kaçar. Heh. Bak şimdi. Gayet iyi. Oyunun bazen bugları gerçekten sinir bozucu olabiliyormuş. Gel akaun Jackie. One fucker left <gülüyor> <gülüyor> Ya bunlar yüzünde neyim alamıyorum Ya çekil Beyler büyük silahları çıkarma hadi, zamanı. Hadi, hadi. Cam kuşun um geçirmezdi herhalde. Bir samuray her zaman kılıcını çekmesi gereken zamanı bilir abiler. Şimdi art ölmeyelim de. T станet cervezem polarization onları kolaylaşma Virşif kalıyor Sesi ya ben virüsü <gülüyor> okuyalım. Aa Allah. Hadi gidiyoruz. Ooo <Gülüyor> <Gülüyor> bizim silahımız güzel. Sen kullanılacak bir tane flash charge basıp bir bombası hata. Tamam. Nereden giriyoruz lan? Aa bunların hepsi için revimiz yeter. Siz Geber, geber, geber! Hadi ama, Oha Şu robotları kullanabiliyor muyuz onu merak ediyorum. Uh, sonunda be. V. believe Ne iğrenç bir çeteymiş. Aslı kalışı, siber, donama, koro, şoför, smarmy, yolu, rehber, modif, eser, yüksek tesis, yani seken kurşunların yönünü kontrol etmeni sağlar. Yeeeey! Ohohohohooo! Mm, nice. Biz de durmak istemiyoruz. past the gate we could talk there Wait. Contact. He's coming fire. for me i'd like a word with God, you know this guy and anthony Kilquist. still alive and not hogtied for a change have a good memory for names But that's nowhere near enough when Militech personnel get shot up. They drew fire first. A fact of no consequence to Militech management. But if you'd worked with Stout, I'd be dead by now. Might not have intended it, but you saved my life. Now I'm saving yours. Makes us even. <gülüyor> <gülüyor> bizim bu arabadaki abi bunu beklemezdim. Sağ ol bisan righte teşekkür etmesi gerektiği zamanı bilir. Care for you followed, sure you know tail, end, button, Classic. When you don't know what to do, why not order an all out assault on a food factory? Mm -hmm. About sums it up. I made sure it <gülüyor> <Son adamsın> be. Hardly ever <gülüyor> <gülüyor> <Stolta> ne oldu? <gülüyor> She placed some bad bets for clock ran out. Simple as that. Nice so, say you won't be seeing her again. And you? Why are you here? Well, I still don't know who the mole is. I was being sıkışacak sandım lan bir an. Holy shit. We was sure we'd walk out in one piece. tabii ki de abi. Merak etme. Jackie ile konuş. Başardık. Dövüşe gideceğim abi ben. Sokak dövüşüne gideceğim. Fatso, wanna crack open a bottle for us after what we did for him today? No way, Kovy. Aha öyle mi? güzel. Her neyse. Peki in bir düşman biz the, the <laughs> rest sure, you and from the I warned a We made a deal. You got some balls, Fair What yeah. to-do ah, Yalnız yapılacaklar listen biraz kalabalık şimdi. Kazanımları aç. Ooh, beyler en sevdiğim yer. Ee, Serin kanlılık, zeka, biraz zekayı arttırsak mı teknik kabiliyet. Ama biz zekir değiliz, samurayız. Refleksler, tekelli tabanca taarruz, kesici silahlar, kesici silahlar, pasif. Ne güç sana? 130 daha hasar verir. Kesici silahlarla yapılan combo saldırılarının yüzde 15 kanamaya neden olur. Sizi hareket halindeyken. %15 artar. Kanamaya neden olur. Şu güzel ya. Üfff. Adamı deşiyoruz abiler artık. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir oyun geçirmiş olduk. Umarım başınıza gitmiştir. Biraz aksiyonlu ve hızlı bir giriş oldu. Bakalım sonrasında daha hikayede neler neler göreceğiz. İşler gitgide gelişiyor ve gitgide sürekli oyunda hikayede billerinin kuyularını hani biz çıkarken kazabileceğimiz böyle onları dibe batırabileceğimiz seçenekler çıkıyor. İlgi çekmeye açıkçası benim için bayağı bir başladı yani merak ediyorum ne olacak. <gülüyor> Öyleyse arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.